Burada gördüğünüz ifadenin türevini alıp büyük f üssü x'i bulmaya çalışacağız. Yine kalkülüsün temel teoremini kullanacağız gibi görünüyor çünkü burada x'in fonksiyonu olan belirli bir integralin türevini alıyoruz. Ama ufak bir fark var. Tahminen siz de gördünüz değil mi? Hem alt hem de üst sınırda x var. Ve şu ana kadar gördüğümüz örneklerde kalkülüsün temel teoremini sadece üst sınırda x olduğunda kullanmıştık. Hatta buradaki gibi üst sınırda x kare olan örnekleri zincir kuralını kullanarak çözmüştük. Peki, sizce bunu alışık olduğumuz ve kalkülüsün temel teoremini kolayca uygulayabileceğimiz bir şekle nasıl getirebiliriz? Bunun için gelin grafiğini çizelim. Bu küçük Ft olsun. Evet bu ft ve şimdi ft'nin x ve x kare arasındaki grafiğini çizeceğiz. Evet, bu y ekseni bu t. Ft'nin grafiğini tam olarak bilmediğim için yaklaşık olarak çiziyorum. Şimdi de x ve x kare aralığını belirlememiz gerekiyor. Alt sınır x, burası olsun. Bu belirli integral için x alt sınır olarak belirlenmiş. Ve tabi tam olarak emin olamayız ama seçilen x'e göre, x'in değerine göre x kare x'ten küçük de olabilir. Ama şimdi kafanızı karıştırmayın, bu örnekte daha anlaşılır olması için x kareyi de burası olarak belirleyelim. Verilen ifadedeki integral, işte buradaki eğrinin altında kalan alana eşit. Şimdi de x ile x kare arasında bir sabit belirleyelim. Bu sabite de c diyelim. c, alanı iki parçaya bölsün. Ve bu sayede alanı iki farklı integral olarak yazabiliriz. Birinci integral burayı, ikinci de burayı temsil edecek. Tekrar ediyorum c, x ile x kare arasında bir sabit. Ne dedik? Buradaki ifade iki alanın toplamına eşit olacak. Mor alanı x'ten c'ye kosinüs t bölü t'nin belirli integrali, yeşil alanında alt sınırın c, üst sınırında x kare olduğu kosinüs t bölü t'nin belirli integrali olarak yazabiliriz. Bu ifadede zincir kuralını kullanarak kalkülüsün temel teoremini uygulayabiliriz. Bunda ise x, alt sınır. x'i üst sınır yapmak için alt ile üst sınırın yerini değiştirebiliriz. Bunu yaparsak bu integralin negatifini elde ederiz. O halde baştan yazalım. Eksi c'den x'e, kosinüs t bölü, t'nin belirli integrali, artı, c'den x kare Kosinus t bölü t'nin belirli integrali. Şu ana kadar bu ifadeyi kalkülüsün temel teoremini kolaylıkla uygulayabileceğimiz bir hale getirmeye çalıştık ve şimdi büyük f üssü x'e hesaplamaya hazırız. Türev işlemini uyguladığımızda başta eksi olacak. Kalkülüsün temel teoremini uyguluyorum. Eksi kosinus x bölü x artı bu ifadenin x kareye göre türevi. Yani, kosinus x kare bölü x kare. Ne yaptık? T gördüğümüz yerlere x kare koyduk. Ve sonra da bunu x karenin x'e göre türeviyle çarpacağız. Evet, x karenin x'e göre türevi 2x'tir. İşte bu kadar. Biraz da sadeleştirelim. Eksi kosinus x bölü x Bununla bu birbirine götürecek ve geriye 2 kosinus x kare bölü x kalacak. Şimdi de bununla bunun yerini değiştirerek ortak paydaya alalım. 2 kosinus x kare eksi kosinus x bölü x ve bitti.